Kendiyle yarıştığınızı biliyor musunuz? Siz belki de daha çok başkalarıyla yarıştığınızı düşünüyorsunuz ve başkalarını geçmeye çalışıyorsunuz. En etkili yol bunun için nedir? Kendini geçmektir. Kendini geçen zaten birçok kişiyi getirecektir. Daha çok başkalarını kıyasla aileler veya sizden kendinizi başkasına ne başkasına başkası ne oldu, başkası durumda... Bizim umurumuzda değil onlar. Sınavdan sonra onu düşünürüz. Gerekli e, zaten e, sınav komisyonları onların işi o. Bizim amacımız kendimizi aşmak, kendimizi en iyi sahadan ortaya koymaktır. Evet. Peki şöyle bir ara gaz verelim hep beraber. Hazır mıyız? Biz ne sınavlar gördük? Gül bir sesle söyleyelim ki geçmişteki tüm başarılarımızı bir kere daha hatırlayalım. Evet, mikrofon sizde. Biz ne sınavlar gördük, buyurun? Biz ne sınavlar gördük? Bravo, on numara beş yıldırsınız. <gülüyor> ben de size altı Evet, peki sınav sonrası ne olacak gibi kaygılarınız oluyor mu? Evet, evet. İşte sınav sonrasında az önce başarı antrenörünün antrenörümüzün bir meşhur bir sözü var. Basın toplantısını böyle mikrofon ve kameraların karşısında yaparsınız. Önemli olan kendinizi olabildiğinde ortaya koymak ve başarıyı deneyimlemek, denemektir. Zaten sizi sevenler Türkiye derecesi alın, okul birincisi olsunlar diye sevmiyorlar. Siz de onun için sevmeyin. Sadece siz olduğunuz için bölümselerimizden düşerim fazlasını yaptığınıza inanın. İnanıyorsanız rahatlıkla Fatih Terim gibi look at the dersiniz. Anlatabildim mi? Look, score, look the, e, bakın. Ben beni açtım, yüreğimi koydum, aklımı, fikrimi bu alanda 12 yıldır zaten bu yoldasınız. Daha iyi isparta çalışıyorsunuz. O yüzden sınav de belki diğer günlere göre daha heyecanlı bir gün olacak ama inanın biz ne sınavlar gördük sloganıyla zaten 12. sınıfa gelerek levul levul atlayarak basamak basamak bugünlere günlere geldiniz. O yüzden yeterince rahat olun, o gün yeterince de kendinize ara gaz verin. Verin coşku yok. Bugün senin günün. Çünkü nasıl ki düğünlerimizde sözlenme, nişan birçok bayramlarda sizin o gün bayramınız sadece meyve ve hasat toplama döneminiz. Bunun farkına var. Onun için sizi insanlar yollara dökülüyorlar, dualar ediyorlar, işte dileklerde bulunuyorlar, arkandayız diyorlar. Değil mi? Bunun için. Sizin gününüz. Bayram yerleşir sizlerden. Evet.